Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili Başaklar bu ay sizin için çok önemli Güneş Başak burcunda ayın 22'sine kadar ilerleyecek parlayacak ve tabii ki doğum gününüz bu ay doğum günü bu ay olan tüm Başakların doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size Evet önemli bir ay sizin için. Burcunuzda bir yeni ay doğacak. Mars ayının ortalarına kadar burcunuzda ilerliyor. Ve 21 Eylül'de Balık Burcunda yine sizin için çok önemli olan bir dolunay var. Tüm bunlar hayatınızda bazı önemli yenilikler, dönüşümler getirebilir tabii ki. Şimdi detaylara bakalım. Güneş ayı 22'sine kadar burcunuzda ilerliyor. Enerjiniz Mars'la beraber zaten çok yoğun. Ağustos ayında da bu. Güçlü enerjiyle birçok işle ilgilendiğiniz, çabaladığınız sorumluluklar ön planda ama mücadele gücünüz de yüksek. Daha hırslısınız, daha kararlısınız. E, bu ayın ilk yarısında da bu devam ediyor. E, bunlar kendinizle ilgili hayattaki istekleriniz, arzularınızla ilgili inisiyatif alabildiğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi gerçekleştirmek için daha kararlı olduğunuz bir dönemdesiniz. E, biraz daha titizsiniz, daha belki mükemmelliyetçisiniz, çok eleştirer, biraz belki kontrol Rolcüsünüz. Bu zaman zaman zorlayıcı olabilir tabii ki, e, yorucu da olabilir sizin adınıza. Ama baktığınızda birçok işi de hızlı bir şekilde toparladığınız, verim aldığınız bir dönemi işaret ediyor gökyüzü. E, ayın ilk günlerinde 1 5 Eylül arası gezegen, özellikle burcunuzdaki Mars. Neptünle karşıt açıda olacak. 2 Eylül, 3 Eylül, 4 Eylül biraz Mars-Neptün karşıtlığına lütfen dikkat edelim. Zor bir açıdır Mars-Neptün karşıtlığı. Sağlık alanlarında, vücudunuzda genel bağışıklığınızı biraz zorlayabilir. Bu nedenle hani çok yorulmayın. Beslenmenize, dinlenmenize dikkat edin. Kronik sağlık sorunlarınıza dikkat edin. İşte enfeksiyonlar, alerjiler... Ee, olabilir. Bazen zehirlenmeler olabilir. Yani bunlar tetiklenebilir Mars Neptün karşıtlığında Kazalara dikkat etmek lazım. Ee, zarar verici her türlü ilişki dinamiğinde güvensiz alanlarda daha temkinli olmakta fayda var. Ee, sevgili Başaklar lütfen özellikle sindirim sisteminiz, mideniz, bağırsaklarınız genel bünyeniz biraz daha hassas olabilir bu dönem içerisinde 7 Eylül'de burcunuzda bir yeni ay doğuyor ve daha taze daha güçlü enerjilerle artık biraz daha sizde yenilendiğinizi hissetmeye başlayacaksınız 14 derece başak burcunda olacak bu yeni ay özellikle doğum günü 3-10 Eylül arası olan başaklarımız. Güneş burcu başak olanlar. Yükselen burcuda 14 derece ve yakınlarında olan başak burçları. Sizin için çok daha önemli bir yeni ay. Daha kişisel daha etkili bir yeni ay. E, kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 14 derece ve yakınlarında eğer başka kişisel gezegenlerinizde bulunuyorsa bu tesirler artar tabii ki. Daha fazla artar. Güçlü açıları var. Ve bence güzel bir yeni ay bu. Çünkü boğa burcundaki Uranüs'ten tam bir üçgen alıyor. Aynı zamanda yeni ay sırasında terazi burcundaki güçlü bir Venüs'ün Jüpiter'de bir üçgeni var gökyüzünde. Yani Venüs-Jüpiter üçgeni de çok şanslı bir açıdır. Bu da yeni aya güzel bir enerji katıyor aslında. Bu yeni ay hayatınızda tabii her alanda kişisel girişimlerde bulunmak için sizi destekleyebilir. Ve elinize attığınız her türlü girişim, hani bir iş kurmak olabilir... Yeni bir işe başlamak ya da ne bileyim bir eğitime başlamak, yer değişiklikleri, bir ilişkiyle ilgili önemli karar, kendinizle imajla ilgili değişimler, işte sahip olduğunuz değerleri, paranızı, malınızı bir şekilde kullanma fırsatları. Yani bunlar çeşitli şekillerde hayatınıza geçebilir ya da iyileştirmeler, sağlığınızla ilgili mesela yapacağınız bazı adımlar fiziksel imajınızda yapacağınız yenilikler Çünkü Venüs de güzel bir pozisyonda tüm bunlarda çok güzel bir yeni ay bu para evinizde de güzel bir hareket var Venüs orada Jüpiter'den üçgen alıyor Bence maddi konularda da güven veren bir etkisi var şanslı ve geliştirici büyütücü bir etkisi var Merkür gezegeniniz Merkür ay boyunca terazi burcunda olacak Dolayısıyla zihniniz, düşünceleriniz de aslında genel olarak birazdan maddi, manevi güvenliğinizle ilgili konulara odaklanmış durumda. Yani para kazanmak için düşünüyorsunuz, planlarınız var ya da paranızı değerlendirmek için planlar, programlar var. Bilgi alışverişi, görüşmeler, iletişimler özellikle yine para konularına daha fazla odaklanıyor. Ayın 15'inden sonra Mars da zaten artık burcunuzdan ayrılıp teraziye geçecek. Yani para alanınıza geçecek. E buradaki para hareketleri de artmaya başlayacak. E Merkür ay boyunca burada ancak Merkür 27'sinde gerilemeye başlayacak. Bu nedenle parayla ilgili özellikle yani bir iş başlangıcı ya da bir yatırım, Para. Bir, belki e, borç alacak konularında bir karar verme süreciniz olabilir, bir alışveriş olabilir. Tüm bunları Merkür gerilemeden önce yapmakta fayda var. En azından planlayın, detaylara dikkat edin. Çünkü 27'sinde Merkür gerileyecek. Hem yönetici gezegeniniz hem para evinizde. E, bu durumda parasal konularda biraz gecikmeler, karışıklıklar olabilir. E, ve 19 Ekim'e kadar da devam edecek bu gerileme. 27 Eylül'den itibaren. Dolayısıyla ayın büyük bölümünde zaten önemli fırsatlar veriyor size Merkür. Ee, ve 27 Eylül'e kadar para alanlarında çok verimli, bereketli e, adımlar atabilirsiniz. Önemli hızlı sonuçlar da alabilirsiniz. Ayın e, 15'inden sonra Mars da bu alanda enerjinizi, mücadelenizi daha fazla arttırmaya başlayacak. Biraz keyif de para harcatır Mars telazide onu söyleyeyim. Yani belki güzellik için, estetik için, keyif için, konfor için. Belki bir seyahat, tatil için. Çünkü Venüs de Akrep'te olacak 10 Eylül'den itibaren. Bu böyle bir keyifli bir tatil, bir seyahat imkanı verebilir ve onun için biraz masrafta yaratabilir tabii ki. Ya da kişisel bir eğitime başlayacaksınız. Onun için belki bir ödeme yapacaksınız, bir harcama yapacaksınız. Burada masraflar olabilir ama bunlar hani böyle size zorlayan şeyler değil, keyif veren harcamalar. Yani keyif veren masraflar. Size katkı veren, sonrasında size iyi gelecek bazı harcamalar şeklinde görünebilir. 21 Eylül'de balık burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay önemli. Tam karşıt burcunuzda, ilişki alanınızda bir dolunay. Hem farkındalıklar getiriyor, hem bazı dönüşümler, hem bazı sonuçlanmalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha önemli olacaktır, daha etkili olacaktır. Yani ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar var. Güzel de etkiler olabilir bunlar. Biraz hani bireysel haritalarınızla ilgili tabii ki. Evlilik gibi konular gündemde. Evlenebilirsiniz, imza atabilirsiniz. İşte daha önceden planladığınız belki bu Dolunay'da bir artık evlilik olabilir, teklifler alabilirsiniz, işbirlikleri, ortaklıklar da olabilir. Evlisiniz, eşinizle ilgili konular aktif, yani belki eşinizle ilgili bir şeyleri organize ediyorsunuz, planlıyorsunuz. Belki birlikte bir iş konuları var, belki bir seyahate çıkacaksınız, belki bir çocuklarla ilgili bazı konularınızda bir karar vereceksiniz. Bunlar da gündemde olabilir, yakın arkadaşlıklar ve sosyal alanlarınızda da etkiler. Belki uzun süreli hizmet aldığınız kişilerle ilgili de, yani e, avukatınız olabilir, muhasebeciniz olabilir, böyle hizmet aldığınız kişilerle de ilgili bazı dönüşümler olabilir bu Dolunay'da. Dolunay sırasında Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı var. Yani yine para alanınızda destekler olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir iş birliğinden ya da eşinizle ilgili konulardan ya da bir evlilik, ortaklıkla ilgili konuda e, bazı parasal faydalar Görmeniz de mümkün görünüyor. Bu dolunay etkileri ayın son günleri, son 10 günlük döneminde ve 6 Ekim'e kadar da aslında devam edecek sevgili başaklar. Ayın 22'sinden itibaren güneş terazi burcuna geçiyor. Para evinizde aydınlatmaya başlayacak. 27 Eylül'de e, Merkür Resursu başlayacak. Ondan bahsettik zaten. E, gördüğünüz gibi verimli bir ay. Kendinizle ilgili hayatınızda yeni adımlar atabileceğiniz, yenilikler yapabileceğiniz, özellikle parasal kazançlarınızla ilgili çok kısmetli süreçler var. İlişki dinamiklerinizde destekler alabilirsiniz. Bu yeni ayı özellikle gezegeniniz Merkür gerilemeye başlamadan önce bence bu enerjileri olumlu bir şekilde değerlendirin. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Planlarınızı hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışın